Gel gel gel gel 30 <gülüyor> <gülüyor> ha O da bir şey koymadık arabada yapılamaz. Oğlum ben bakmaya koyarım şeker Nazlı alamsın, beni Özeyledim sana Ağabey, şuraya götür Şu gün zamanı Kalk, bari gülüyor Gül Ben nasıl ilginç yapayım? Ya ya! Ya ya? Ben şuraya gelin ya Ben şuraya gelin Gelmem, ben Gelmem, gelmem, gelmem Gelmem, gelmem 95'ti Oğlum bu lan? Geç şuraya Bu adam Ne var? Ne? Cevdet mi? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? geliyor. Ne? Ne? geliyor. Çekilir çekilir dedi beraber. Hadi yolda bir yaşın yolu bir yaşın. Kaç buradan lan? Kaç kaç. Gel hadi. Yana döner. Hadi sizi ver. Tamam kalayla kal. Geri git o tarafa. Abi yok. Abi yok abi. Hadi var. Başa ne kimsi lazım? Alın gelin, ya? Gören Bırak gören burada mı? Bu burada mı? Burada mı? Burada burada gelin bak olay. Burada mı? Burada burada Burada mı? Burada Burada mı? Burada Burada mı? Burada Burada mı? Burada mı? Burada mı? Burada mı? Burada mı? Burada mı? Burada Eriya. Ekira ya? Ekira. İnşallah buna evet. daha İnşallah. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Güne güle gidin. Sağ olun. Allah razı olsun. Korkan. Şöyle bir neslim oldu ya. Kaptan çeken kaldı ya. Al oğlum oradan. sen de buraya. Tekin abi. Çek çek çek çek. Enişte sen git. Kaptan çeksin ya yabancı değil de sosyal. Ver kapıdana örülür. Teşekkür <gülüyor> Şöyle. Aleykümselam. bir daha görüşürüz tamam görüşürüz tamam mı Selam. <gülüyor> sen ne lan? Seni, sen sen ha. ya. Ya, ya. Hadi beyler. Selam. Selam. Sen ne lan? Sen ne lan? Hadi. Hadi. Hadi. Hayyı yolcuk lan. Hayyı yolcuk. Hayyı yolcuk nasıl ya? Hayyı yolcuk nasıl ya? Tamam biz Serkan Bey. Birer daha, bir daha, daha, daha, daha, daha gel. Baycay var herhalde. İyi olur mu? İyi mu? Hadi, seni haricik var olur mu? Güzel, hayırlısı nasılsınız? Aşağıdan kırılıyor musun? Geçen güzel mi lan? Hayırlısı var, hayırlısı var. Hayırlısı görüşürüz. Geriyor arkanda. şey Mehmetel abi yok, nerede? Mehmetel abi arkada. <gülüyor> Yollar açık. Maşallah. Allah aşkına. Allah aşkına. Allah aşkına. Allah aşkına. Allah aşkına. Allah aşkına. Allah aşkına. Allah Buraya yok mu? buraya da ne güzel ya, Çak, ya, ya. Gel de gel, içteki alıyorum Hayırlı Tamam mı? Haftaya Haftaya görüştü haftaya, geç ver Siyahatın kutu, hangiler diyor Haftayı görüyoruz Hangiler de görüyoruz? Aaaa Akşama geldik Hayırlı çocuklar beraber Hangi var mı? donmaz ya O zaman <gülüyor> soruyu <ya>, çok selam böyle. Hersin nerede lan? Hersin Gitti gitti. Ersin keyfine bari başla. Ay doldu bak. Ne? Ne? Daha gene. Bu sudan direk. Abi çok, güzel. çok yukarı basar kim ya? Altyazı M.K. Haydi. Haydi. Ayrı ay gözük bak. Fazlı geldi mi? Geldi geldi. Lav elde azla geldi mi? Dersin yok herhalde. Dersin yok. Esmirmez bakana. Araymıyor. Yok yok buradan Emre Hasan. Hadi lan be. Geliyorlar geliyorlar. El Biz desek normal. Bir şeyler gelecek. bir daha dön. Dur bir dakika acele etme kalanda tamam vereceğiz. Hadi. Hadi bu ne çok kötü. Abi yavaş abi. Bağlantıyı, bakayım da görmesin ya. Yok, senin Tamam değil mi? Tamam, çok. Saklısın. Tamam, <gülüyor> Dur, ben, evet muhtarım. Veda konuşması yapalım. Ha. Hadi. Çok muhtar. Çok sağ olun. Allah razı olsun. güle. güle. Gülü güle. güle. Sağ ol. Gidiyorsunuz oğlum yani. Sen ne yaptın? Telefonu bakalım. Ne yaptın? Bu ne yaptın? Çektik. Hadi sen de. <gülüyor> ne oldu? Aslında terbaştım mı seni ya? Aslan gidiyor. Ha, ya. Koruyor, var. sadece sen olsun. Fazla Ersin. Gitmiyor mu sen? Hadi canım. Tamamjana çere. Tamamjana paçaları. ne oldu? 5 yaşın o gitti. <gülüyor> <gülüyor> ya, ya. Hadi, Allah lan, orkidçok ya rotasını buluruz onu. Ya yok. Bilmiyorum. şey. Bak bu da bütüncesi Yok. Ne? yok. Thank you.